Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomda sizlere nereye taşıladığım bir sorunla bahsetmeye çalışacağım. Ee, gördüğünüz gibi ekranda e, emulator Game Loop var. Game Loop'ta Pumpkin Mobile oynuyorum arada. GameLoop'u güncelledikten sonra benim e, PUBG Mobile'deki e, tuş ayarlarım her oyuna girdiğimde e, kitleniyor. kitleniyor ve e, tuşlar işlemini yapmıyor e, şimdi oyunu açtım Evet, sizlere nasıl olduğunu göstereceğim sorunun e, sorun e, sadece tuşların e, çalışmaması sıfırladığınızda oyun inçesinde ayarları sıfırladığınızda geri gelmiyor şimdi göstermeye çalışacağım sizlere oyun açıldığında oyun parkına girip ee, orada göstermeye çalışacağım oyun açıldıktan Evet arkadaşlar Oyun açıyor Oyun açıldıktan sonra Erhat olduğunu göstereceğim sorunun e, Sorunun e, GameLock'ta <gülüyor> PUBG Mobile oynadığımda tuş ayarlarının gitmesi ve bunu sizlere göstermeye çalışacağım Evet oyun açılıyor Evet arkadaşlar oyunumuz da açıldı şimdi e, o Eğlence Parkı'nda sorun ne olduğunu göstereceğim sizlere Eğlence Parkı'na girdik Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eğlenceli farkındayım ee, yön tuşlarıyla basıyorum ve Saat sola sağ sola basıyorum gitmiyor bir tek şu anda fare var ee, mouse kullanmaz dedik. E, Etrafımda çevremiyorum, ileri geri tutuyor veya e atlama, nırtlama, yere yatma, eğilme tuşları çarşmıyor. Şunu yaptığımızda da çalışmıyor. E, ayarlara girip ayarlardaki kontrol ayarlarında e, ayarlarınızı Sıfırladığımızda çalışmıyor. Bunu göstermek istiyorum. Şöyle giriyoruz ve ayarları e, Sıfırla dediğimizde Ayarları sıfırladık ve kaydedelim ayarları eee kaydı dikaya yanlış anda tekrar yeniden başlandığını dönüyoruz <gülüyor> Eylen parkına dönüyoruz. <dönmeyeyim> Gahnemiz gibi yine sağ son yukarı aşağı eee mı çünkü e, Gemloft'ta bir sıkıntı yaşıyorum son güncellemeden sonra e, Bu sorunu nasıl çözdüm pek çözüm de sayılmaz ama Şimdi Eylence Parkı'dan çıkıyoruz Eylence Parkı'dan çıktık sorunun geçici olarak çözümünü gö gösteriyorum yalnız bu çözüm her, her oyuna girdiğinizde eğer bu turnu yaşıyorsanız şu an gösterdiğim e, çözümü yapmak gerekiyor oyundan komple çıkıyoruz çıktıktan sonra tamir et. Ee, butonuna tıkladığımızda olan tamir seçili zaten olan tamir e, tıkladığımızda oyunu e, e, oyunu tamir et ve yeniden başlayacağız bir uyarı çıkıyor tamamlıyoruz. Tamam dedikten de sonra oyunu tekrar açıyoruz şu şekilde oyun tekrar açılıyor yeni yeniden istiyormuş gibi açılıyor onu oyunu ile başlattım diyor. tamam diyoruz tamam dedikten de sonra oyunu tekrar açıyoruz oyunu tekrar açmıyoruz oyuna ee, neyle giriyorsanız onla giriş yapıyoruz. Çıkış yaptığımız için e, oyuna neyle giriyorsak onunla giriyoruz. Ben Facebook'la girdiğim için Facebook tıklayıp tıklıyorum, oyun açacağız birazdan. Evet arkadaşlar, oyun açıldı. Eğlence parkına girip e, bu bunu yaptıktan sonra Duy ayarlarımız güzeldi mi, bir bakalım. Evet arkadaşlar, eee... gibi... E, bu işlemi yaptıktan sonra oyunumuz e, ileri geri gidiyor. Eğiliyor. Yatıyor ve hoşuyorüz gibi var yani işte bunu her oyuna girdiğinizde yapmam zorunda yok yoksa tuş ayarlarında kullanamıyorsunuz ee, ne yapmıştık o önce farından çıkarım ne unmutlu Tekrar gösteriyorum sizlere. Onun en önce farkından çıktık. Reklamlar. Ben de bir şekilde geçmeyi çalışıyorum. Gençtim. Reklamlar. Reklamlar. Evet. Onunla girdik. E, tuş ayarlarımız Çarşma ne zaman? <gülüyor> Şöyle Ayarları Tıkladık Tıkladıktan sonra O yüzden çıkış Yapıyoruz Çıkış yaptıktan sonra <gülüyor> Çıkış yaptık ee, Tamir dedik. Tamir et de zaten olağan tamir seçili. Ee, burada tamamı tıkladığımızda oyunun nasıl oluyorsa ayarları geri geliyor. Sorun bu yani. Bir sonraki videoda ee, bu sorunun altta çözümünü ee, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Altta alt yorumlara e, sizin farklı çözümleriniz varsa yazabilirsiniz. Ee, unutmadan videomu tamamen izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu faydalı bulduysanız alta linki beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.